Akışta demetlenmiş Büyük küçük kainat Şu çıkan buluta bak Bu inen suya inat Fakat Sakarya başka Yokuş mu çıkıyor ne Kurcundan bir rük binmiş Köpükten gövdesine Çatlıyor yırtınıyor Yokuşu sökmek için Hey Sakarya Kim demiş suya vurulmaz perçin Rabbim isterse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 Şimdi dövün Sakarya. Dövünmek vakti bu an. Tertişanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çilçil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin nil yeşil tuna? Giden şanlı akıncı, ne günden er yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bilir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş kayna kayna sakarya. öz yurdunda garipsin, öz vatanında par ya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su, bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kafdağını assalar belki çeker de bir kıl, bir ifritten su alin, kılını çekmez akıl. Sakarya.